Arazi, yer, zemin İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre rüyada arazi, yer görmenin dört tabiri vardır. Bir kadın, iki dünya, üç mal, dört ise yöneticiliktir. Hazreti Daniel Aleyhisselam'a göre ise arazi ve yer rüyada görmek kadına işarettir.